kaldır elleri kaldır elleri kaldır ellerler da Kendi bir şey yapamazsın. Dur dur ya. admin filan da mi? Admin da var. Ama 10 saniye. Olsun. Ben nasıl ölüyorum? Dur benim itemleri toplamayın. Şey Paraları aldı yeter verin. O nasıl öldürüldü? O dur. anda admin şeyi var. Admin şeyi var.